Arkadaşlar merhaba Eşitsizlik sözcüğü doğası itibariyle adaletsizliği çağrıştırıyor Çünkü herkes eşit para kazanmıyor Yani gelir veya servetler eşit değil Ancak sorulması gereken bence şöyle bir soru var Bu illaki kötü bir şey mi olmak zorunda? Kötü bir şey olsa bile sorunu çözmek için yapılanlar işleri daha içinden çıkılmaz bir hale sokabilir mi? Özellikle de yardım edilmek istenen kişiler için. Arkadaşlar tekrar ediyorum ben iyidir veya kötüdür şeklinde bir kanaat bildirmek niyetinde değilim. Sadece konu üzerine düşünebilmeniz için gerekli altyapıyı sağlamak istiyorum. Şimdi pastanın sabit olduğu bir ekonomi hayal edelim. Böyle bir ekonominin daha az kaynağa sahip insanlar için iyi sonuçlar vermeyeceği çok açık. Evet dedik ki pastanın sabit olduğu bir ekonomi düşünelim. Bu dikdörtgen belli bir dönemdeki toplam milli geliri temsil ediyor. Birinci yıl toplam gelir bu, evet, toplam milli gelir. Diyelim ki birinci yılda en çok para kazanan yüzde onluk kesim toplam milli gelirin üçte birini kazanıyor. Toplam milli gelirin üçte birini en çok kazanan yüzde onluk kesim alıyor. Şimdi bu taradığım alan, tüm dikdörtgenin onu değil, %35'i Daha doğrusu, 3'te biri dediğimize göre, %33'ü Doğrudan 3'te 1'i yazayım ben, evet Bu gördüğünüz en çok kazanan %10'luk kesimin payı Evet, en çok kazanan %10'luk kesimin payı dedik. Yani diğer %90'lık kesim, milli gelirin kalan 3'te 2'lik kısmını aralarında paylaşıyor Şimdi bu gerçekliği, bu pastayı göz önüne aldığımızda, burada duran pastanın grafiğini çizeyim. Evet, toplam pasta sabit pasta. Burada pastadan kastım arkadaşlar, bu dikdörtgen hoş pek de pastaya benzemiyor aslında ama neyse pasta demeyelim buna, milli gelir diyelim biz. Evet, milli gelir duran, yani değişmiyor. Şimdi aynı büyüklükte bir dikdörtgen daha çizelim. Bu durumda eşitsizlik artarsa en çok kazanan yüzde onluk kesim, evet Mesela bu da onuncu yıl olsun, evet onuncu yıl Yüzde onluk kesim toplam gelirin üçte birini değil de belki artık yarısını kazanıyor. Şimdi basit tutmak için bunları yuvarlak sayılardan seçiyorum. Bu kısım artık milli gelirin yarısını teşkil ediyor. Bu en çok kazanan yüzde onluk kesimin payı. Evet en çok kazanan yüzde onluk kesimin payı. Tabi hal böyle olunca da diğer yüzde doksanlık kesime milli gelirin sadece yarısı kalıyor. Evet burası diğer yüzde doksanın payı. Burada çok açık bir şekilde sıfır toplamlı bir oyunla karşı karşıyayız ekonomi duransa yani hiç büyümüyorsa eşitsizliğin artması elbette diğer %90'lık kesimin kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılasını azaltacaktır. Yani bu insanların yaşam standartları düşecektir. Yani bu durum onlara hiç yaramıyor. Peki şimdi bir de diğer şekilde düşünelim. Ekonomi büyüyor olsun. Ekonomi o kadar hızlı büyüyor olsun ki İşsizlikteki artış fazlasıyla telafi etsin. Bu durum diğer yüzde 90'lık kesimin işine geliyor. Şimdi şekil üzerinde de bunu anlatmaya çalışacağım. Evet, ekonomik büyüme. Pasta 10 yılda çok acayip şekilde büyümüş. Şimdi derdimi anlatmak için biraz abartıyor olabilirim. Şöyle çizeyim. Yükseklikler eşit ama ekonomi ikiye katlanıyor. Evet, ekonomi iki kat büyüyor. Servet eşitsizliği bu durumda da hala büyüyor olsun. Evet, En çok kazanan %10'luk kesim 1. yılda ne yapıyordu? Toplam gelirin 3'te birini alıyordu. Şimdi 10. yılda yine %50'sini alıyor olsunlar. Milli gelirin yarısını yine onlar alıyor. Şimdi bunu daha düzgün çizeyim. Burası milli gelirin yarısı, milli gelirin yarısı. Eşitsizlik bu durumda da arttı, fakat diğer %90'a kalan %50'lik payda çok büyük oranda yükseldi. Şimdi dikdörtgenleri orantılı çizdiğimi varsayarsak, şunu bir kopyalayıp yapıştırayım, evet, kopyala diyoruz, yapıştır diyoruz, evet. Birinci yılda diğer %90'lık kesime düşen pay buydu, bakın... %90'lık kesime 10. yılda düşen paya nazaran ne kadar da küçük kalıyor. Nüfusun bu oranda artmadığını varsayalım. Yani nüfusun bundan çok daha yavaş arttığını nispeten sabit kaldığını farz edelim. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla artar. Yani bu örnekte eşitsizlik artmış olsa bile pasta büyüdüğü için bu insanlar artık daha iyi bir durumda. Bu, özellikle ekonomik sistemlere dair en temel sorulardan birini akla getiriyor hemen. Bu bir piyasa sistemi, yani kapitalist bir sistem. Piyasa ekonomisi. En azından yakın geçmişte şunu gördük ki, piyasa ekonomisi büyümeye imkan sağlıyor. Servet artışının önünü açar, ekonomi büyüme, evet ekonomik büyüme aynı zamanda eşitsizliğe de yol açıyor dedik. Eşitsizlik, piyasa ekonomisinin kaçınılmaz bir yan ürünüdür dedik eşitsizlik için. Şimdi, sormanız gereken soru şu, bu illa kötü bir şey olmak zorunda mı? Ekonomik büyüme yeterliyse herkes daha mutlu olur. Evet, bazıları biraz daha fazla mutlu olur ama sonuçta herkes mutludur. Sadece eşitsizliğe yoğunlaşırsanız bunun gerçekleşmesini de engellersiniz. Bu, gerçekten önemli bir nokta. Şöyle de düşünebilirsiniz, eğer bu insanlardan biriyseniz, yani diğer %90'a dahilseniz bu dünyada mı kalmak istersiniz? Yani eşitsizliğin artmadığı, duran bir pastada mı yer almak istersiniz? Yoksa böyle bir dünyada mı yaşamak istersiniz? Arkadaşlar, tekrar ediyorum bu videoyu yapmaktaki amacım, bu durumun mutlaka gerçekleşeceğini iddia etmek değil. Toplam ekonomik büyüme bunun altında kalabilir, %10'un payı artabilir ve bu insanlar mutsuz da olabilir. Burada vurgulamak istediğim şey şuydu, pasta yeterince hızlı büyüyorsa eşitsizliğin artması pastadan daha küçük pay alan insanların daha kötü duruma düşmesine yol açmayabilir. Tabii bir de şu var, eşitsizliği azaltmaya çalışırken bazen Ekonomik büyümeye de zarar verebilirsiniz. O da bu senaryodaki herkesin daha mutlu olma ihtimalini ortadan kaldırır. Yani her şey eldeki bağlama, duruma, değişken ve sayılara bağlı. Altını çizerek söylüyorum, eşitsizliğin artması diğer %90'lık kesimin ilaki mutsuz olmasına yol açacak diye bir şey yok. Zaten kesin olan, en çok kazanan %10'luk kesimin işine geleceğidir. Eşitsizlik, ekonomik büyümenin bir yan ürünü olduğu için bu insanların da daha iyi bir duruma gelmesini sağlayabilir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.